Hocam geçmiş olsun bu bölgede mi oturuyoruz? Evet, abi. Ben de gölbaşılıyım da buraları çekmeye, insanlara göstermeye çalışıyorum. Sizin bildiğiniz bu afet evleri bölgesinde, sizi de çekmiyorum bu arada, evet. afet evleri bölgesinde böyle çok ağır alan bina, herhalde bir bu var değil mi? Başka var mı? Abi bir bu var. Şuradan kaya geçti abi. Evet. O, o ara yer evet. 3 metre olduğu gibi çöktü. Şimdi oraya da gider bakarım. 3 metre de açıldı istiyorsan izleyelim gösterelim abi. Tamam bir bakalım artık motoru durdurayım ben. Burada mesela can kaybı oldu mu? Çok merak ediyorum. Şu evde. Bu evde can kaybı yok abi. Yok, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi coğrafya uygun. Yani altından bu bölgenin altından fay hattı geçmesine rağmen arkadaşın da söylediği gibi 3 metrelik çukur oluşmuş. Burada böyle bir yıkım meydana gelmiş ama çok şükür can kaybı olmamış. Gördüğünüz gibi böyle çukurları görebilirsiniz burada. Derinliği de görebilirsiniz, fay kırıklarını da görebilirsiniz. Bu ev ilk depremde sağlamdı, evet. ikinci depremde çöktü. Aha. Kimse de oturmuyor içinde. İyi güzel. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum dostum. Şöyle Şimdi burası burada, birinci derece fay hattı. Evet tabi. İlk depremde burada, evet. burada altı kişi vefat etti. Heh, orayı merak ediyorum. Burası Orası burası mı? nasıl oldu biliyor musun abi? Şimdi burada duvarı örmüşler. Evet. Şu Betonciğeni görüyorsunuz abi. Evet. Onu viç ile kaldırıyorlar. Kepçe bile gücü yetmiyor. Hı hı. Onu duvarın üstüne koymuşlar. Depremde sallayınca o taplalar hı. insanların üstüne çöktüğü için e, insanları da çıkartamadık. İlk gün imkanımız yoktu. E, sadece bir çocuk çıkarttık. Onu da sadece ayaklar sıkıştığı için hı hı. kepçe hı hı. ucunu kaldırdı. Biz takoz koyduk odundan falan. Oradan çocuğu bir şekilde çıkardık. Hı hı. Yani normalde o gösterdiğimiz şu e, bu alanda 6 kişi vefat şey e, bu beton tablolar evet. normalde binada yok muydu sonradan mı eklenmişti? E, bu ahır yer olduğu için eve Hı. çevirmişler oturmuşlar. Burası normalde ahır yeriymiş. Orayı eve çevirmişler oturmuşlar. Ben buranın haberini duymuştum. Ben o sıra acildeydim. Evet. E, acilde yardım etmeye çalışıyordum. Dediler ki afet evlerinde bir evin e, ahırın şeyi çökmüş, tavanı çökmüş. 5-6 kişi ölü var demişlerdi. Evet, tamam. Demek orası burasıymış. Burada bir çocuk sağ çıkarttık sadece. O da zaten bacananın çocuğuymuş. Hmm. Kendi ailelerine komple öldü diye biliyorum ben. Evet. Fazla bir bilgim yok. Onun. Yani e, zaten videoda görüyoruz arkadaşlar. Burada e, yani 2-3 metrelik e, yarıklar oluşmuş, kukurlar oluşmuş. E, Ay hattının geçtiği yerler zaten belli. Şöyle abi, şu an birleşikti. 0 evet. Bakalım oraya. Ee, yani fay hattının direkt üzerine ev yapılmış olsa da fazla kat olmadığı için, iki katı olduğu için yani öyle bir şiddetli yıkım olmamış. Bu ev sıfırdı abi. Birleşikti. Arasından yukarıdan iğne atsan yere düşmezdi. Hmm. Yani bu kadar açıldı depremde. Hmm. Depremde bu kadar açılmış. Evet. Bu evin zemini de şu şeyden düzdü. Hmm. Bu ev de çökmüş. Evet. Daha ileride daha net çekmek, var bir de, bir de. Tabii. Bu bölgede oturan arkadaşımız sağ olsun bize rehberlik ediyor. Kendisi bu mahallede oturduğu için daha iyi biliyor tabi buraları. Bakın arkadaşın da söylediği gibi burası böyle çökmüş. Bura 3 metre diyor abi 3 metre evet abi burası şöyle bir metre bir şeydi 3 metre yani 2 metre böyle ayrıldı 3 metre bir mesafe oldu hmm. yani şu yarıklar görüyorsun abi. Evet arkadaşlar burası Adıyaman Gölbaşı ilçesi Gölbaşı ilçesinde de afet evleri diye geçen Mimar Sinan mahallesi. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 3 metrelik bir yarık oluşmuş o yarığın içerisine ev çökmüş. Ama ev sağlam yani. Ama ev yine sağlam. Yıkılmamış. Gerçi bu inşaat halinde. Hemen yandaki eve bakıyoruz. O da sağlam. Yani şu eve bakıyoruz. Bu da sağlam. Ee, fay hattının tam üzerine yapılmasına rağmen fay hattının tam üzerindeki evler arkadaşlar. Bakın kırıkları görüyorsunuz. Yani buraya 3 kat yapmışlar. Fay kırıklarını görüyoruz. Yaklaşık 3 metrelik çöküntüler oluşmuş. Eee ama bir kat, iki kat, hadi bu üç kat, bu gördüğünüz iki kat fay hattının tam üzerinde olmasına rağmen yıkılmamış. Yani birinci derece deprem bölgesi, Doğu Anadolu fay hattının geçtiği bölge, hala depremler devam ediyor. Hala zemin altında deprem üretmeyen kaymalar devam ediyor. Bilim adamlarının söyledikleri bunlar. Ama gelin görün ki bu bölgeye 1980'li yıllarda deprem yaşanmasına rağmen 7 katlı, 8 katlı binalar dikildi. Ve o binaları da siz zaten drone videolarında gördünüz. Ece apartmanı bunlardan bir tanesiydi. Nur apartmanı bunlardan bir tanesiydi. Daha ismini bilmediğim birçok bina var. Bunlar hep 7-8 katlı binalar. Alt 2 kat dükkan, üstüne 5 kat apartman, 5 katın üstüne ilk başta teras gösterip daha sonra izinler alındıktan sonra kaçak daireye çevrilen toplam 8 katlı binalar. Bunlar depremin ilk saniyelerinde, ilk depremde yerle bir olan tuzla buz olan binalar. Ama burada gördüğünüz fay üzerinde olan iki katlı şu üç katlı bence üç katlı olmaması gerekiyor ama iki katlı binalar yıkılmamış, sağlam, can kaybı olmamış durumda. Hocam sizin bildiğiniz bu afet evleri bölgesinde peki hiç can kaybı olan bu ahır hariç e, ev oldu mu? Yok. Yok. Evet burada yazık bir tane köpeğimiz de varmış. Galiba bu hasta ya. Ay yerim seni. Yani bunlar da eski yapılar. Eski yapılar biraz çataları çökmüş. Galiba şu evin herhalde önü değil mi? Ee, yani bu görüyorsunuz beton yüksekte kalmış. Balkon bir nevi. Ev böyle çökmüş. Bunlar afet evleri diye geçiyor. Evet, 1985'te şey. mi? 86'da mı? 86 deprem. 86 depreminde yapılmıştı. Evet. Çevre köylerde yıkımlar olmuştu. O çevre köylerde yaşayan insanlar benim bildiğim kadarıyla buraya yerleştirilmişti. Yani bu afet evlerinde öyle aman aman büyük yıkımlar olmadı. Çok evet, ben burayı zaten drone ile çekerken görmüştüm. Evet. O yüzden merak ettim motosiklette de bir geleyim göreyim dedim. Yani oradaki ahırda yaşanan şimdi çan kaybını dinledim de. Yani deprem öldürmemiş tamamen insanların davranması öldürmüş. Niye? Yani vatandaşın söylediği normal dört duvar pirket örülmüş ahır için. Tabi içinde yaşayan insanlar yokluktan çaresizlikten gelmişler. Üstüne ağır beton tablayı koymuşlar. Pirketlerin üstüne. ve fay hattı zaten oradan geçiyor. Ne olmuş? Pirketler yıkılmış. O beton tablalar oradaki beş kişinin üzerine devrilince canımız vefat etmiş. Onun harici bu afet evleri bölgesinde can kaybı yok. Afet evlerinin genelinde zaten orta hasar verilmiş. Sadece iki eve ağır hasar verilmiş. Yani maalesef. Evet afet evlerindeyiz. Bay hattının üzerinden geçiyoruz şu an. Gördüğünüz size bahsettiğim 2'den 10'a 3 4 5 6 7 rastla beraber